Arkadaşlar, dünyanın en ilginç fenomeni kim biliyor musunuz? Bir tane arı. Instagram'da tam 286 bin takipçisi var. Üstüne üstlük hesabı mavi tikli. Hem de bu gerçek bir arı da değil. Tamamen bilgisayar ortamında oluşturmuş sanal bir arı. Ama bu arı aynı gerçek fenomenler gibi sabah uyandığında günaydın sporu satıyor. Yoga yapıyor, arkadaşlarıyla buluşuyor ve attığı her adımı sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Do. Ta ki 2021 yılında ölene kadar. Aslında bu hesap arıların doğada kaybolmasına dikkat çekmek için oluşturulmuş bir kampanya hesabı. Ama 286 bin takipçi ve mavi tikeye ulaşacak kadar başarılı bir kampanya. Arıyı 2021 yılında öldürdüler ama hala takipçilerin ne zaman geri gelecek diye bekliyor.